Silahla buldularım. adam kalktı geri geldi kanca oyuna. Vallahi ölüsü geri geldi, billahi ölüsü geri geldi. Nereden? Oy! Evden napan duzu, gel seni gelmi. Oy! Öyle mi hiçinden Ya da yattan aşağı. Güzel, tam bir estüdyo oyuncusu. Bir yanda aha mumyalı mı o? Değilmiş. Tamam okey. Geldi geldi. Kanka biz adam çatıyı bizden önce aldı. Yok kanka. yok kaçımızı mı indirecek? Aşağı kaçmış, aşağı kaçmış. Silahta adam. Oy, <gülüyor> adam kalktı geri geldi kanka oyuna. Vallahi <gülüyor> ölüsü geri geldi. Billahi ölüsü geri geldi. Altında bir adam var. Altındaki adamı vurdum galiba. Değil mi? Çırdı <gülüyor> da bu ya. Tamam bu da gitti. Bu da gitti. Van Vanlar burada var, burada, evet, var. burada var. Geçtim ben. Erdem. Uyuyu. Erdem ne Napan, kuzum gezinin yeni gendi. Ay. Erdem. Aman Allah'ım. Erdem Napan. Napan. Gerçekten tam Erdem gibi Erdem abi. Böyle Erdemli kişilik görmüyorum lan oğlum. Var mı Skull'da adam? Ya da Tokyo'da başka? Var var var var. Var çatışıyorlar. Nerede? Skull mu Toki mi? Skull mu Toki mi? Aynen şu taraf, şu taraf, şu tarafta tam, bir. Tam tam tam tam. Ot da olabilir kam. ama. Lan ne oluyor? Yok, şurada. Ne oluyor? Tam şurası. Ben geçtim buraya. Ortaya atımla ile. 2029'da geldik. Aga 155 metre. 10 saniye 10 saniye tamam. 2 var. Bana geliyorlar. Hayır bir hayır bir hayır bir hayır. Bir hayır, bir hayır. Abi duvara geç geliyor. 5 metre. Kapanmıyor bu fark bir türlü. Üç kişi oldu. Aa! Çatıda, İskaladım. Çatıda. Beklesene, yendi yendi. O üçler. Gel kanka. var geldi, geldi. abi? Geldik. Çatıda. O ne lan! Bir şey attı bizden. Doğru, orada. Yan da. Neyse. Orada da Oy! Ölümün eşiğinden beni aldınız. Teşekkür ederim. Aman ama bir adam daha var. Altıda bir adam daha var galiba. Atsan birisiyle. Kanka. Oy. Yamış solda. Ben de atacağım da bir saniye. emin değilim de şu tarafta ses duydum herhalde. Bir dakika. Millet, bu ne? Doğ. Aldım arkadaşını Aaaa Deminatörde spreyi dp ile öğrenebilirim bence Güzel bir takım kardeşim Şimdi estuji takımındasın ya Öğretiriz sana ha. şeyi Sıfırdan her şeyi Allah sıfırdan kardeşim Ne Ana, demek kardeşim Ana Sylas abim şey öğretsin abi Sıfreyi nasıl <gülüyor> atlatın <hata. gülüyor> Zaten bir, bir kıskançlığı sevdiniz abi fark ettiniz değil mi Evet Aa. abi Böyle bir ben ufaktan sevdim çünkü Sylas da idol <gülüyor> olarak zaten şeyi dohu görüyordu bu arada cidden Doğu seviyor bu arada ya Silas. Ben de seviyorum ya Sayla's. Siz Tanışıyor musunuz? Tanışmıştığımız yok ama ben seviyorum yani. Oğlum makina alan çocuk. Aynı senin gençliğin sıfır. gibi. Kardeşim sen yedek çıkım istiyorsun gel. Aynen. Sadece bu var. Vallahi başlıyorum. Tamam. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> 30 hmm. tane buldum abi. Sen kaç tane attın Barış'ı? 50 yapmış ki. Yemin ederim 50. Ben 50 tane attım valla. Kaç? Ben de 100 tane attım. Ben de 30 var ama sadece şu an. Haydalar oradan. Çocuğumuzun, çocuğumuzun ekran parlıyor. Aha, aha. Araba. Paraşı nerede? Oğlum adamlar adamlar var şurada ortada fight liyorlar. Aynen cad caddedeler caddede var. Tam yolda var. Hangarda? Ay ha, yakmış araban arkasına. Hangarda iki takım iki takım var bu arada. Hileli bir mantıkla atalım. <gülüyor> şeyim yok. Dohut. Benim Doğul. şeyim yok. Neyim? Ben başka bir şey şeyim sandım. Şuraya geçti bir ha. tanesi. Ben bir ön oynadım. Buradayım. Kanka bu önümünde bir şey var. Soldaki evde bak gördün mü? Kanka. Abi biri geçti. Kanka üstünde var. Üstüm, adam üstünde. Adam yukarıda sağda. Arkamda. Oh. Geliyor yine bir abi? Bu bayağı güzel tarzda. da bayağı iyi gidecek galiba. O nasıl düşmedi ya? Gitti. Yattan aşağı. Hayran. Ay! Önerki. O adam nasıl düşmedi en başta? Barış abi sen kaçarken bunu bir vurdun var ya sana vurarken Sana Dur dur dur. Dok gel, dok. Ulan be. Bakıyor orada. Dostlar ufaktan, ufaktan ufaktan bakıyor. O yukarıdaki benim üstümdeki adam niye bekliyordu peki? Ben onu anlamadım. hangi kanka? Aa buradaki. Hangisi? Üstte adam var dedin ya bu. Eee tamam ilk oraya şey ben dedim ya evde biri var diye. Allah garip. Hadi moda arabaya. Herhalde bu, bu, bu moda girdiğinden haberi yok ya. Bence bunun Ama... arkadaşlarını falan vurdular. Öfff. Kit o var mı acaba? Ben Ay, de var, gel var, gel var, ben de atabilirim. Var, var, var. Ha evet. da da da da da. gel. Doğu kaldı. Tamam. Geliyordu. Kangar, bunları neyle oynarız ha? Ben de iki Ben de Bu arada bunlar korktu ara. ala. Bunlar korktu. Anne bindiler. Bas bas bas bas bas bas bas bas. Arabaya bindiler. Gelin abi, gelin, gelin, gelin. Go, gardaçım, go! Tamam. Soldan ben oyna, soldan, soldan ben, oyna, soldan oyna. Lan, tıklasana! Hadi tıklasana. Be. Basmıyor, basmıyor. Ağlama evet. ya, bu kadar. Sosuke'nin biliyor musunuz? Nöööö, diye ağlıyor, ulti atıyor. Özeriyle. Aynen, Rezo'na düşünce ulti atmasını gördüm ben. Eee, nereye gitti bu gardaçlar? Ateş ederken iyiydi falan pek bendi diye mi gittiler acaba? Sokak geri. Olabilir. Ya da yaşlıya falan bu tarafa aa aynen orada var. Olan bir tane varmış. O evi soldaki balkonlar var mı? Kanka oradan da gelsin sen ha. Şu arasının derinde dursaydık. İyi güzelim abi gel. Şurada şurada ya şuraya kafa atalım bir. Daha değil mi? Aa, orada değil mi? Aynen. Ben, ben de oradaydım. Ben ol. de orada duydum ya ben de oradaydım. Aa Orda orda bak. Orada orada. orada. Aynen. Aa balkonda, balkonda balkonda. Dur Kafa atabilirsin. <gülüyor> Na, böyle? Tamam <gülüyor> dur. Hileler bir. Kaç şimdi? En az 2 vardı lan. Öldü biri. arka acı burada yapıyor. Ateş ateş ediyor. Ağabeyin arkasında. Bomba attım. Çıkacak oradan. Bitirmesin Doğu. Helal. Tamam. Ben Ölüyorum. nasıl öldürdüm ben bunu? Dost çık va bomba atıyorum. Dost çıkma bomba atıyorum. Tamam. Hadi. Çirelim Daha da bomba atıyorum Do. Tam dışarıda şu an onlar. Nasıl dışarıda? Daha geliyor. Dışarıda dışarıda. Şeyinin dışındalar. Daha da sağda, sağda şurda. Ağacın orada. Düştü. Lan! Ya hayır hayır hayır! hayır Ya abi! Bombasıyla sisle gittim ya! Ulan ya! Aaa! Seni bir sıkmıyor el yani direkt. Abi sis bombasıyla gittim. Nasıl böyle bir yaptım ya? <gülüyor> Elinde sis mi vardı? Evet.